Hristiyan kardeşlerimize şefkatte sabırlı ve karalım bizim daha yolumuz uzun. Yani en az bir 10 yıllık bizim bir dönemimiz var inşallah. Öyle bir hal olacak ki Hristiyanlık adeta İslam'a sanki kalb olmak üzere kalb olacak artık. Yani İslamiyet'e dönecek. Yani Allah birdir diyorlar, tesis inancını kabul etmiyorlar. Ama İsa Mesih'e hayranlar, acayip seviyorlar, İncil'e titizler, İncildeki Açık hükümlere, dürüst hükümlere Kur'an'a uygun olan hüküm ki çok öyle zaten bizim yazdığımız kitap Hı. neredeyse İncil kadar. Değil mi? mi? Evet. İncil'e uysunlar diyoruz. Kitap hazırlıyoruz. Evet. Yani oran uyarsa tamam Kur'an uymuş olacak zaten. Yani bak yanlış yerlerini çıkarttık. Sırf İncil'e uyarlarsa diyoruz bak evet. kurtulacaklar diyoruz. Hazırladığımız kitap İncil kadar zaten. Neredeyse. Evet. İçindeki yanlış kısımlar sadece çıkarttık. Kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz öyle bir hale gelecekler ki İsa Mesih'e artık susamış. Yani çölde kalmış bir insan nasıl olur? Değil mi? Abi hayat su ister. İsa Mesih'i de öyle isteyecekler. O kadar çok muhabbet artacak İsa Mesih'in inişi için. İşte tam öyle bir zeminde, tam öyle bir ortamda Mehdiyet'le İsa Mesih'in talebeleri tam ittifakla çalışırlarken... İsa Mesih "Nüzur eder." diyor, dediği zaman. Bir Hristiyanın evine veya onların bir kilisesine bir yere gelecek. Uyur vaziyette. Uyur vaziyette bırakılacak. Uyandığında ee, Aramice konuşmaz. Anlamayacaklar ya. Ne ne konuşuyor bu insan acaba? Diyecek. Aramice konuşuyor. Anlatamayacak önce kendisini. Arami bir insan bulacaklar. Aramici olduğunu anlayacaklar. Arami. O tercüme edecek. Sonra İsa Mesih bütün peygamberlerde olur. Yani muazzam bir zeka vardır. Yani müthiş bir ezber zekası vardır ayrıca. Mesela bir sayfaya baktığında fotoğraf gibi oraya bir kere okuduğunda su gibi ezberler. Peygamberimiz öyleydi. Bediüzzaman'da da var o. Bazı evliyada da olur. İsa Mesih de öyle. İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe. Bütün dinleri ana dili gibi bilecek. Bak göreceksiniz. Yani en az 14 dil bilir, bak. Yani. Maşallah. Göreceksiniz. Maşallah. Su gibi. Hiç Neyse. onun için yabancı din hiç sorun olmaz. Arapçayı nefis baya güzel konuşuyor. Şakır şakır. Her dili bilir yani. Aşağı yukarı yani. Ana dilleri bilir. İspanyolca. Hepsini bilir. Kur'an'ı su gibi ezberden bilecek. Niye? Nereden biliyoruz? Peygamberimiz diyor ki Mehdi'nin diyor bir hafız yardımcısı vardır diyor. Bakın dikkat edin peygamberin ifadesine. Hiç günaha girmemiştir diyor. Maşallah, maşallah. maşallah. Hiç günaha girmemiş bir hafız yardımcısı vardır diyor. Ülema tefsir açıklıyor. Yani masum insan olmaz diyorlar. Günah girmemiş, Ancak peygamberler günahtan mahfuzdurlar. Allah tarafından korunur. O zaman o İsa Mesih diyorlar. Ya böyle bir insan olamaz. Tabii Dünyada ki. yok öyle bir şey. Evet. Günahsız insan yok. Günahsız kim var? İsa Mesih var. Allah onu günahsız olduğunu söylüyor Kur'an'da. Günahı yok onun. Yani bütün geçmiş, gelecek gün bütün günahları affedilmiş. Cennette o. Ve hafız diyor. Ne, neyin hafızı? Kur'an'ın hafızı. Su gibi Kur'an'ı biliyor. İncil'i su gibi biliyor. Tevrat'ı su gibi biliyor. İsa Mesih. Gözlerine baktın mı zaten yani Adeta delip geçiyor yani müthişse ki oradan anlayacaksınız. Yani bakışlarından, konuşmasından anlayacak. Çok tutarlı, avami hareketler yapmaz. Avami hareket şey yapar. şakacıdır, neşelidir, sevecendir de fakat asil olur. Bütün peygamberler çok asil olurlar. Yani sürekli soyludur hareketleri. Yani bir fevkalelik oldu anlaşılır. Bakalım göreceğiz. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Bir rüyayla bir geldi bakalım rüyada. <gülüyor> Gördükse maşallah. maşallah. Boylu bozlu böyle yakışıklı Avrupa'yı bir delikanlı görünmende. Saçları uzun. Kısa sakallı böyle. Baya neşeli. İnşallah. Böyle gözler renkli olduğu anlaşılıyor. Uzaktan da bakıldığında anlaşılıyor. Ama son derece samimi bir yüz ifadesi vardı yüzünde. Yani benim gördüğüm. Allah alem herhalde öyle. Geniş omuzlu. İnşallah. ve bayağı zinde yani. Çakı gibi atletik. Maşallah, maşallah. İnşallah. Ama bak Mehdi Mevariye bakın faaliyetinin muhteşemliğine ki bak hem İslam alemini küfürden, dejaretten kurtarıyor. Bak ne diyor Bediüzzaman? Hristiyanlık öyle bir hale geliyor ki Mehdi'nin faaliyetleri sonucunda adeta diyor İslam'a kalp olmak üzereyken yani tereddüt ediyor acaba Müslüman mı olsak diye o kadar Hristiyanlar içerisinde İslami Hristiyanlık yayılacak. Yani İslam'a benzeyen Hristiyanlık. O kadar çok yayılacak. Hep Allah birdir diyecekler. Yani o hurafet, hurafat ve tahrifattan sıyrılarak diyor Bediüzzaman. Evet. Mehdi vesilesi hurafet ve tahrifattan sıyrılıyor. Yani muazzam bir eğilim var artık. Tam yani sanki gelmese bile yani Allah zili gelsin. Gelmese bile sanki Tamam gibi. Öyle bir ortamda öyle bir ortamda diyor Cenab-ı Allah'ın diyor e, vaadine istinaderek diyor bir kadir-i küllü şeyin vaadine istinaderek diyor e, nüzul edeceğini diyor zaman belirtiyor. Geldiği vakit diyor mukarreb ve havası onu diyor imanın nuruyla tanırlar diyor yoksa aramice konuşan bir insan olarak bu diyorlar. Yani onu çıkaramazlar. Tabi ilk başta şüphelenir ama çıkaramazlar. Evet. İnşallah. Hazreti İsa birçok dil bilecek inşallah. Hazreti İsa'nın peygamberlerde öyle bir özellik oluyor. Yani mesela okuduğun bir kere okuduğunda hemen ezberler. Mesela peygamberimizde de vardı. O ayette de var. Hani sen diyor şeytanın Allahsının dilini dinini kıpırdatma diyor ezberlemek için. Biz sana onu ezberleteceğiz diyor Allah. Peygamberimiz ezberlemek için gayret ediyor. Sen öyle bir şey yapma diyor. Biz sana ezberleteceğiz diyor. Allah doğrudan hıfız etmiştir peygamberimizi. Hafızdı peygamberimiz. Hazreti İsa da öyle yani bir bakışta okuyan bir bakışta anlayan insanlar oluyor peygamberler. Canımın içi çok güzelsin. Çok çok güzelsin. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Nurunu artırsın. Elinden yüzden nur akıyor. Dekolten de çok yakışmış. Çok çok güzel. Her yerin çok güzel. Allah güzelliğini cennette de devam ettirsin. Ee, Resulullah hafız mıydı? Hafızdı. Sahabeler de hafızdı. Hazreti Ömer, Osman, Ebabek. Hazreti Ali ve 12 imam tamam hafızlar. Su gibi. Resulullah da Kur'an'ı su gibi ezberden biliyordu, hafızdı. Hazreti İsa Mesih de hafızdır. Hem Kur'an, hem Tevrat, hem İncil hafızıdır. Siz neler anlattınız? İmanın evet, kalp hatları anlattık. Hmm. İşte Allah o harikaları, o sanatı hafızada tutmayı ve ona hayret etmeyi nasip etsin. O çok önemli. Yani iyi kavramayı, hayret etmeyi ve hafızada tutmayı. Çünkü birkaç tane tanesi bile ya yeri yerinden <gülüyor> öntü çok Yani dünya ayak atması lazım. Ee, dünya çapında insanların büyük bir bölümünün basiretinin kapıda olması mucize. Felsefet ve basiret ve akıllar dünya çapında geniş çaplı kapalı. Bu Allah'ın varlığının delillerinden. Normalde bir şey olur mu insan? Hayretten dona kalıyor değil mi? Ya, bunca harika peş peşe, peş peşe, gayet makul görüyorlar. Bir makul görme başlayınca öyle oluyor. Mesela İslam'ın hakimiyetin böyle olmaz. Bir şeyin harikalığı bir vurgulandığında bütün milletin dikkat açılır. Mesela de bir şey anlatılıyor değil mi? Yeni bir şey bulundu. Bütün dünya ayağa kalkar. Aaa dersin Allah'ın yeni bir harikasını gördük. Yeni mucizesini gördük. Mesela hiç kimse namaz kılmadığında, adam namaz kılmayı normal görüyor. Ama herkes namaz kıldığında, Namaz kılmadığında namaz kılmamayı anormal görür. Zekat vermemekten mi utanır? Ya Allah'ın malını evet. neyini saklıyorsun? Ver, dâhât yesin insanlar kullansın. Allah daha çok gönderecek sana. Dâhât, Davat. Dağıtırsan etsen gelir. Ne yapacak bu bekletim evet. yani? Sevgi derinliğine doyamadığım aşkımla sohbetimize başlıyoruz. Nasıl biliyor? Hayret ya böyle bir insan Allah arkadaşım nasıl nasip etmez. Maşallah Elhamdülillah. Hakikaten ben böyle bir olay bilmiyorum. Göremiyorum. Maşallah. Gerçekten çok büyük nimet hocam. Çok şahane ya. Siz Ümit Üsteki bana... ve Harukla'da güzel. Evet. Allah'ın üstü güzel gerçekten. Maşallah. Allah'tan bana nimet oldunuz. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Şu okul bitiriş şekli evet. hala aklımda. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> ya kardeşim makine mühendisliği çok zor bir bölüm yani çok çok zor. Günde çok az vakit ayırıyordu ya. Her oku mesela evet. ezberliyor sayfayı. Maşallah, maşallah. Anında kavruyor. Zehir gibi ya. Maşallah. Hiç takıntısı olmadan tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır hepsini verdi dersler. Maşallah. Sizin teşvikinizle, şeritlendirmenizle maşallah ilhamdülillah. Maşallah. Sizlerin hafızlığı çok şaşırıyorum. Maşallah. Mesela Yasemin'in hafızlığı. Maşallah. Bu ya 6666 tane ayet ezberlemek çok zor. Evet. Hem Türkçe'si ezberlerinde, evet. hem Arapça ezberlerinde. Maşallah. Maşallah, Maşallah ya. Yani. Bak. Yani Hafız biliyorum ama Arapça ezber biliyorlar. İnşallah. Benim canlarım da ezber. Maşallah. Hem Arapça hem Türkçe. Su Maşallah. gibi. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Koruyan, Gözeten, Muhafaza Eden Buna rağmen yüz çevirirseniz artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır. Günümüzde evrenin yoktan var olduğu ispatlanmıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgiler bu gerçeğe işaret etmektedir. Evrenin yoktan varoluşu sırasında ortaya çıkan atomlarla bugün canlı cansız her şeyi oluşturan atomların birbirleriyle aynı olduğunu da bilim ortaya koymaktadır. Evrenin ilk yaratılış anında ne kadar atom varsa şu anda da o kadar atom vardır. Ancak şöyle bir farkla, yoktan varoluş anında büyük bir hızla etrafa dağılan atomlar, yıldızları, dünyayı, atmosferdeki havayı, yeryüzündeki suyu, toprağı ve hatta insan bedenini oluşturmaktadır. Üstelik bunu öylesine kusursuz bir düzenle yapmaktadırlar ki, her bir atoma hakim olan düzenleyici bir gücün varlığı kesin olarak anlaşılmaktadır. Bu noktada karşımıza şu gerçek çıkmaktadır. Ortada hiçbir şey yokken maddi yaratan ve kusursuz bir düzen oluşturan Allah, bu düzenin meydana gelişindeki her aşama hakkında bilgi sahibidir. Çünkü böylesine karmaşık ve düzenli bir sistemin tek bir anının dahi kontrolsüz oluşması mümkün değildir. İşte bu gerçek, bize kainattaki sistemi düzenleyen, var eden Allah'ın sonsuz ilmini göstermektedir. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Allah her şeyi yoktan var etmiş ve bu varoluşun her saniyesini, her dakikasını gözetleyerek kusursuz bir düzen oluşturmuştur. Ve halen de bu düzeni gözetlemekte ve korumaktadır. Allah'ın kainat üzerindeki sürekli koruması bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir. Çünkü senin Rabbin gerçekten gözetleme yerindedir. Bu aile bağının kan bağına göre olmadığını Allah Kur'an'da yoldan bahsetmiştik hocam. Halbuki münafıklar da siz anlatmıştınız. Mesela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 Belanın içine düşer, hastalıkların, dertlerin içine düşer. Allah çökertir. İnşallah. Helak eder Allah. Köşan hocam nasılsın? Evet. Munafığın ruh halinde kendini beğenme vardır. Munafık dediği zaman çok zeki olur diyor munafıklar diyor. Şeytani bir zeka olur diyor. Özel yaratıldığı için. Yani şeytanın özelliği göstertikleri için. Şeytani zeka olur diyor zekavetiyle hareket eder diyor. Onun için yaldızlı sözleri dinlenir diyor. Yani mesela sünnetten bahsediyor, takvadan bahsediyor, Kur'an'a hakimiyetten bahsediyor. Ee işte Kur'an'ı çok iyi bildiğinden bahsediyor ama bir şeyde bildiği yok. Ee yani şöyle bildiği yok, biliyor fakat kalbinde yok. yani. Kalbinde bir inanç yok. Kalbin inanması muhafık. Dilinde vardır. Kalbinde o yoktur. Ee, fakat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 bir zikir çekiyorum da. Yani ona karşılık tehlikesiz kendine bir zorluk getirmeyecek, onu e, zora sokmayacak yollar bulur Münafık. Ama en ziyade e, Müslümanların başına gelebilecek tehlikelerden korunduğu için çok kendini e, korunmuş hisseder. Hatta hâte ya onlar için de olsaydı ilk değilmişim diyor. İnşallah. Yoksa benim de başım bela girer diyor. Uzak oldum, Allah beni korudu derdi. Allah ayetle. Böyle bir kafaya sahiptir münafıklar. Ya yani ana yapıları budur. Bir de Müslümanları ihbar edip yakalatmak, ezdirmek, dağıtmak, onları moral yönden yıkmak, küfürle işbirliği yapmak, müşriklerle işbirliği yapmak münafığın özelidir. Kendince tabii öyle düşünür. Ama münafık Müslümanın adeta benzini gibidir. Ne kadar çoksa münafık, evet. o kadar Müslüman, heyecanlı, o kadar şevkli, o kadar atak, o kadar güçlüdür. Müslüman aklının artmasına sebep olur munafık. Yoksa atalet gelir Müslü Müslümana. <gülüyor> ya adrenalin gibidir. Nasıl adrenalin insanı açar? Canlandırır değil mi? Vücudunu ihtiyaclandır. Adrenalin mesela adamın tansiyon düşünüyor. Ne veriyorlar? Adrenalin veriyorlar canlansın diye. Munafık'ın da tansiyonu düştüğümde <gülüyor> <gülüyor> munafık yetiştiriyor. <gülüyor> canlandırır Müslümanı. Şevklendirir. E, munafık e, kendini azal ettiği için böyle bir...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 Yani iyice belalarını bulsunlar diye. Çünkü mesela suçunun Allah elli olmasını istemiyor. Elli bin olmasını istiyor. Maşallah. Eğer bırakılırsa elli olur suçu. Ama süre uzatılırsa 50.000 bin oluyor. Elli bin olunca iyice canı yakılabiliyor. Allah canını yakmak için onun gerekçesini iyice geliştirmiş oluyor. Münafıkta sistem budur. Elhamdülillah. İnşallah. Hayır Allah izlese nasıl öyle ses o hareket ama...